Çocukluktan beri var olan dürtü bozukluğuna öneriniz nedir? Ee, soru çok genel tabii. Dürtü bozukluğu derken ne kastedilmiş? Öfke kontrolünde bir sorun mu? Ee, çalma hastalığı mı? Saç yolma mı? Tırnak yeme mi? Sivilcelerle oynamamı? Vücudu yolma mı? Tırnak diplerini yolma mı? Bunların hepsi dürtü kontrol bozuklukları. Bunlar hakkında bir bilgi verilmemiş. Ama çocukluktan beri var olduğu söylenmiş. Bunun için özel bir önerimiz yok. yani Çocukluktan beri var olması sadece bize var olduğunu ve uzun süreli bir hastalık olduğunu gösterir. Çoğu zaman bu e, tür dürtü kontrol bozukluklarına kaygı bozuklukları da eşlik eder. E, ben çoğu hastada, bunu siz de yapın anlamında söylemiyorum. E, bu hastalıkların birlikteliği nedeniyle kaygı giderici ilaçlar, antidepresanlar ve bazı antipsikotikler, dürtüyü denetlemeyi sağlayan bazı antipsikotikleri de Beraber kullanarak gayet iyi neticeler alıyorum. Böyle uzaktan bir öneri yapmak doğru değil. Ee, dürtü kontrol sorunları in olan insanlar yani öfke kontrol sorunlarından saç yolmaya kadar, tırnak yemeye kadar değişik his spektrumda e kontrol sorunları, dürtü kontrol sorunları olan insanlara mutlaka öncelikle bir psikiyatriste ulaşmaları gerekir. Ulaştıklarında da uygun bir ilaç kombinasyonuyla ciddi tedavi sonuçları sağlamak, Mümkün.